Bir spout robotunun lehim kullanmadan nasıl yapılabileceğini anlatacağımız video serisinin ilk videosuyla karşınızdayız. Bu büyüyünce Kaan Akademinin spout böcek robotu olacak. Gözlerini led'lerden yapacağız. Aslında birçok farklı şekilde yapılabilir bu robot. İlk iş olarak gereken parçaları sayalım. Sonra her parçayı tek tek inceleyeceğiz zaten. Parçalar şunlar. 2 şişe kapağı 2 sürgülü anahtar, 1 çift tek kutuplu, 2 yönlü ve mandallı anahtar, 1.5 voltluk 2 motor, 4 adet büyük boy ataç, 2 kalem pil ve 1 kalem pil yuvası. Sıcak silikon, 2 led, 2 direnç. Dirençlerin ledlerle uyumlu olmasına dikkat edin. Bu ledlerin 60 Ohm'un altında olması lazım. Son olarak, çeşitli renklerde 5 adet kablomuz var. Evet, şimdi de projeyi hayata geçirebilmeniz için gereken aletlerden bahsedelim. Bir tane sıcak silikon tabancası lazım. Standart herhangi bir silikon tabancası işinizi görür. Kabloları kıvırıp birbirine bağlamak için bir karga burun. Sonra, kabloları soymak için de bir şeylere ihtiyacınız olacak. Kablo soyucu olsa ne ala ama... Makas da kabulümüz. Eee? Ne duruyoruz? Hadi başlayalım o zaman.